Evet arkadaşlar yani hızlıca hemen söylemek istiyorum bu söyleyeceğim şeyi size. Arkadaşlar yani bir aydır falan GoPro ile video atmıyorum. Şu anda atıyorum. Birkaç hafta ya da birkaç ay oldu. Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte en komik ve en sinir bozucu reklamları izleyeceğiz. reklam tam ekran yapalım. Arkadaşlar şimdi birinciyi başlatıyorum ben. Hazır mısınız? Başlatıyorum arkadaşlar. Başlatıyorum. Başlatım. Açalım sesi. Ah be evet arkadaşlar. E, Koroplast reklamından başlıyoruz. Çöp poşeti baş reklamı. Bu aslında biraz saçma. Aç, doldur, falan, bir Çocuklar bilebilir. Çöp torbası koro plasti neşedir. Koro plast. Türkiye'nin bir numarası. Yani çocuğun şöyle şöyle hareketler yapması saçma. Yoksa reklamda bir şey yok. Kaç pi bu? At çöp at çöp. At Tiplere bakar mısınız ya? Türkiye'nin tıp torbası koroplast. At çöpü at. At çöp at. at, çöpü, at. at, çöpü, at. Evet. 3. Yazın nasıl yeneriz biliyor musun? Aa arkadaşlar. <gülüyor> Bu herhalde hepiniz biliyorsunuzdur. <gülüyor> Ters çevireceğim. Ters <gülüyor> çevireceğim. damağına yapıştıracağım. Damağına Yavaşça sökeceğim. Hiç öyle çıkmıyor. Afiyetle <gülüyor> yiyeceksin. Baklavanın iyisi Gaziantep'te yenir. Evin iyisi hasirciden alınır. Hasırcı İkşan. Hasırcı Gaziantep. Bir saniye ya. Ne ara dairelere geçtiniz? Aynı ne ara yapılara geçtiniz? Arkadaşlar baklavadan dairelere geçti ya. Gerçekten bu saçmaydı. Bakın şimdi bu saçmaydı. Bu gerçekten saçmaydı. Dördüncü ve en sinir olduğumuz reklam çok beğendi. Burada kalmak istiyor. Rezervasyonumu en çok kullandığım web sitesinden, buradan ya da buradan yapabilirim. Ama Trivago eğer evet. tüm bu fiyatları tek bir yerde görebiliyorum. Çok iyi değil mi? Dur dur daha bitmedi. Antalya'daki otelim Açık Ağabluum Beach. Ama orada kalmak istediğim zaman neden sadece tek bir web sitesinin fiyatıyla yetineyim ki? Trivago zaten bildiğim tüm web sitesi ve uygulamalardaki fiyatları sunuyor. Anladın mı? Trivago yani aslında çok saçma değil. Ve görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Videomuz burada bitti. Arkadaşlar yani bunun serisinin devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videolarıma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve bay bay.